Antalya, Kumluca, Beykonak'tayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Sabri Cebbar. Ee, burada kıl sivri biber evet. serasında, e, salatalık seralarında rekor evet. gelişim ürünümüzü kullandılar. Ee, evet. Sabri abi ne oldu burada? Ne yaşıyorduk? Toprağımızla ilgili toprak durumu nasıldı? Şu an nasıl? Bitki gelişimi nasıl? Ben, Bir bahsedelim kısaca. Ben burada şimdiye kadar bu düzenle Dengeli, e, sağlıklı bize etse yetiştiremedim. Yani burada bu, bu yıla kadar bu yıla kadar yetiştiremedik ya, yani bu diyorsunuz. Bu sene o e, gübremiz. Yılda ne farklılık var peki? Bu yılla ne farklı yaptınız? Sıcaklık, çok bir şey değil Şunu diyorum. Kullan, kullandığınız sadece rekor gelişim var. E, rekor ekstra. gelişim. Kullandık. Kullandım. E, şu an düzeni iyi. Allah şu an düzeni iyi. Şeyi nedir bunu? Şöyle zaman, gösterelim. E, bu kıl sivri. Bak e, büyüdü şu neredeyse normal sivri gibi. Şöyle. Normal şey gibi olmuş evet. yani maşallah yeni çok güzel bu şekilde ağaçlar da sağlıksız ağaçların şeyi güzel ee, burada toplama yaptık herhalde yaptım iki sefer toplama i̇ki sefer toplama yaptık evet. ee, şimdi bu toprak yapısı nasıldı peki şimdi nasıl bir yapı bu suyu alıyor mu emiyor muydu suyu alıyor toprak yapısı iyi yani tamam. gübreyi verince güzel bir değişiklik gördüm ben bu değişiklik gübreyi... gördünüz evet. Normalde bu sebze bu kadar boylanmıyor muydu burada? Boylanmıyor. Bir de dal da yapmaydı burada. Dal yapmıyordu. Da, da yani da yan dal vermiyordu. Evet, şu, an 4 -4. şu an güzel. 4 -4. Şöyle 4 -4. gelelim şu tarafa doğru da. Şöyle. Şuradan da karşıyı da gösterelim. Şuraya karşıya. Şu aşağı e, biberleri de gösterelim. Şuradan, şuradan şöyle yakın çekersek. Kıl siyörü. Neredeyse normal sivri kadar büyüdüğü bu. Evet, normalde kıl evet. sivri bu. şöyle gidelim. Ee, bugün bir hayli bir sere gezdik. Sizi de e, gezdirdik. Siz de eşlik ettiniz. Evet. Oralarda da gördünüz. Siz bu gördüm. sene ilk defa kullanıyorsunuz. Ben ilk ee, defa kullanıyorum. Yani her yere de kullanamam. Kullandığım yerde farkını gördüm. Şimdi Bayan diğer gördük gördüğünüz, izlediğiniz insanlar mesela çok yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır onlar kullanan, devamlı kullanıyormuş, kullanan, kullanan insanlar. Gerçekten. Siz bu sene öğrenmişsiniz rekor gelişimi. Hiçbir kötü diyen olmadı kullananlardan. Şimdi e, malum insanlar faydalı olduğu bir şeyi bazen saklayabiliyor. Saklayabilir. Ona... İşte saklamasın diye biz bir videoları i̇şte, çekiyoruz aynen, insanlar aynen, örnek alsın diye. Aynen. E, Öncelikle B konuklara tavsiye eder evet. misiniz bu ürünü? Denemelerini kullanmalarını. Şu Finike çukuruna tavsiye ederim. Bütün Benim her yere, Antalya'ya. Öyle. Ben herkes kazansın. Herkes kazansın. Eee fayda de olmuş bazılarında olmadı o genova. Doğru. Yani bir Allah, yer Allah herkese versin. İyi oldum bir yerde herkes iyi oldu Aynen, aynen. <gülüyor> yani Doğru. iki tanesi üç tanesi kötü. Şöyle gösterelim genel manada da. Bir boya bak. Şöyle gördüğünüz <gülüyor> zaman hiçbir standart giriyor. Yok. Eee bildiğin halı saha gibi. Aynen. Bütün biberlerin boyları aynı. Eee biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? E, eklemek Buradan e, üreticiler sizi dinleyecekler, izleyecekler. Yani üreticilere tavsiye şey edeyim işte aynen bu gübreden alsınlar, atsınlar. Rekor gelişimi. Yani, hatta ben de toprakta uygulamasını tam olarak yapamadım. Geç Şimdi sıra üstü yani. atmışsınız, Heh, e, suyla davrandım. vermişsiniz. Tamam. Ona rağmen e, burada bu sonucu görüyoruz. Ben e, tavayı açtırdıydım, e, dikmeden önce tavanın üstüne attım. Tabi daha daha tavayı bozmayan diye. Bozmadınız ee, ama ona su verdiniz. Suyu verdim ondan sonra dikim yaptım. Tamam. Yani tava ee, Karışsa e, daha iyi olurdu yani toprak. Şimdi şöyle gerçek e, normal uygulamamızda bizim sıraya tavaya ya da alana atıyorsunuz. Karıştırıp evet. ondan sonra fidyeyi evet. dikiyorsunuz. Ama siz de tavayı istediğiniz için toprak ee, zaten bozmayan gevşekti. Aynen. Suyla zaten karışabilirdi. Ee, tamam. Biz teşekkür ederiz. Seranızı Olur. gezdirdiniz. Bize bugün Sen, eşlik ettiniz. Şöyle bakalım ekranımıza da.